Ben Ümit Durmaz, Jeoloji Mühendisi ve iş Güvenliği Mühendisiyim. Almanya'ya yaklaşık iki buçuk yıl önce geldim. Daha önce size kendi deneyimlerinden bahsettim. Şimdi yanımda Doktor Selim var. Doktor Selim bize kendi deneyimlerini anlatacak. Da okudum. Daha sonra küçük bir üniversite deneyimim oldu Van'da, veterinerik okudum. Daha sonra da Kocaeli Üniversitesi tıp fakültesine girdim. Ondan sonra da 2015 gibi de işe başladım. O zamandan beri de doktor olarak çalışıyorum. Peki Türkiye'de kaç yıl isteyecilerim var? Türkiye'de yani yaklaşık 3-4 sene falan çalıştım. Ondan sonra işte Almanca öğrenmeye karar verdim. Ondan sonra serüven başladı yani. Peki Türkiye'de e, bu çalıştığım yerler özel devlet nasıl kurulmadı? Yani e, ben bana açıkçası e, mecbur hizmetimi bitirmeye gittim. Hı hı. E, biraz uzun sürdü çünkü çalıştığım yerlerin puanları yüksekti. Türkiye'de biliyorsunuz hani puan sistemi var. E, şey mecbur hizmeti bitirmek için o biraz uzun sürdü. Genelde e, şeyde çalıştım yani devlet... E, devlet ailelerinde falan çalıştım. Evet. Peki Almanya'ya gelmeye nasıl karar verdin? Almanya'ya gelme kararı şöyle oldu. Açıkçası e, önce ben Amerika'ya gitmek istiyordum. Dolayısıyla e, bir üniversitedeyken İngilizce öğrenmeye başladım. Gayet iyi bir seviye İngilizceyi öğrendim ama daha sonra işte evle ilgili sıkıntılar falan oldu. Aileyle ilgili sıkıntılar oldu. O kadar çok uzaklaşmak istemedim. O yüzden acaba daha iyi neresi olabilir diye düşündüm. Almanya olabilir. Ha şöyle sorabilirsiniz oluma neden İngiltere'ye gitmedi? İngiltere'de de şöyle bir güzel olmayan bir tarafı var. Yılda bir defa sınava girme şansınız var. Ben o bir, taraf, bir defa olan ben. Kaçıdım açıkçası. Dolayısıyla <gülüyor> hani çok uğraşmak istemedim açıkçası İngiltere'yle. Elindeki imkan Almanya'ydı. Yani hani evde böyle bir imkan vardı. Acaba Almanca öğrenebilir miyim? Ben bu iş yapabilir miyim? Bir de örnekler vardı. Yapan arkadaşlarımız falan vardı. Yani o yüzden Almanya olabilir diye düşündüm. Peki Almanya'ya karar verdikten sonra Almanca'yı ne seviyede Türkiye'de ilerlettin? Ya da buraya gelebilmek için ne seviye Almanca gerekiyor sence? ya yani buraya gelmek isteyen arkadaşlar için önereceğim şey şu muhakkak B2 seviyesinde Almanca bilsinler çünkü burada Almanca öğrenmek zor hani bizdeki mantık genelde şu oluyor biz diyoruz ki sonuçta Almanya'ya geliyorum Almanların çok yoğun yaşadı işte Alman dilini <gülüyor> ee, orada daha rahat dil yani. aslında öyle bir şey olmuyor çünkü hani kontak içerisinde olmak biraz zor oluyor insanlarla. Yani arkadaş edinmek, ondan sonra ortamlara girmek, dil öğrenmek biraz zor oluyor. O yüzden önerim şu oluyor, genelde arayan arkadaşlar için de söylüyorum. Hani B2 seviyesinde muhakkak bir Almancanız olsun. Peki, Almanya'ya gelebilmek için nasıl bir yol izlediniz? Bize baştan sona kadar hikayeyi anlatabilir misin? Ya biraz zorlu bir süreç, Hani işin içinde olan arkadaşlar muhakkak biliyorlardır. Çünkü işte bürokrasi burada çok yoğun, bu bürokrasinin bir yansıması işte Türkiye'deki konsolosluk, konsolosluklarda oluyor. İşte Almanca öğrenmeniz gerekiyor, bunu belgelendirmeniz gerekiyor, bu iştahınızı anlatmanız gerekiyor. Ondan sonra yapabiliyorsanız işte buradaki bağlantılarınızı falan tutmanız gerekiyor. Bağlantı derken şunu diyorum, bazen yani buradan bir doktorla falan görüşüp işte hospitasyon falan bir şeyler ayrılalım yani bu tür şeyler falan gerekli oluyor açıkçası. Biraz zor bir dönem çünkü dilin kendisi de zor. Hı hı. Yani biraz uzun zahmetli bir yol açıkçası. Almanya'ya gelirken peki karşılaştığın zorluklar nelerdi? Yani Alman Almanya içindeki zorluklardan bahsediyoruz değil mi hı. şu an? Yani o zaten o da ayrı bir mevzu. Çünkü şey Hani Almanya'ya işte sınırın bu tarafına geldiğimiz andan itibaren her şey çok rahat, çok güzel olacak. Böyle dedi bizim biz arkadaşlar karar verdik işte, hani buraya geleceğiz. O benden önce gelmişti, ki Allah'tan benden önce gelmişti. Çünkü ona hani tecrübelerini falan aktarıyordu, şunlar yaptım, bunlar yaptım falan deyisinden. Ya işte geldik, bir kursa yazıldık. Yani özel bir kurstu, Münih'te özel bir kursa yazıldık. Birkaç ay o kursa gittim. İşte orada biraz hani entegrasyon sorunu yaşamak zor yani öyle bir zorluk yok çünkü entegre olacak bir şey yok gelen herkes gel barınca herkes zaten sizin gibi yani ama daha sonra ilerleyen zamanlarda toplumun içerisine girdikçe çalışma yaşamının içerisine girdikçe insan o entegrasyon sorunu yavaş yavaş yaşamaya başlıyor şey, orası işte hospitasyon dönemi, iş bulma dönemi işte vize sıkıntıları falan öyle Peki. İş bulma sürecinden kısaca bahsedelim misin? Ya iş bulma süreci şöyle oldu. Ee, uzun bir dönem ben kurslarda falan biraz Almanca öğrenmekzap kaldım. Çünkü dediğim gibi hani en önemli şey Almanya'da tutunabilmenin en önemli mevzusu bence iyi bir Almanca bilmek. Hmm. O yüzden hani arkadaşlar bazen böyle büyük bir iş daha falan başlıyorlar her şeye falan işte B2'le falan ben her şeyi yaparım ya düşünüyorlar. Aslında B2 sadece bir basamakla, yani bu işi yapabileceğinizin bir nasıl anlattığım. En azından bir basamağı, ilk basamağı atlamış oluyorsunuz. Daha sonraki basamaklar daha da zor oluyor. Ama hani bunu şey için söylemiyorum. Hani şefkiniz kırılsın ya da işte çok zor falan demek için söylemiyorum. Ama ilk basamak açıkçası. Ya ondan sonraki süreç şöyle oldu benim için. B2 hallettikten sonra işte kurslardan C1 aldım. Resmi bir belgem yoktu, Sadece kurslarım aldım, ileriyem vardı. İşte onlarla beraber bir sürü hastaneye falan başvurdum. Tanıdık, tanımadık, insanların olduğu her yere gönderdi. Münih'te tanıştığım Türk doktorlar vardı. Onlara yazdım. Gerçi kimçeden cevap gelmedi. Görenlerde <gülüyor> <gülüyor> hep negatif cevaplar geldi. Kimden <gülüyor> cevap gelmişti. Ama sonra yani... Bir hastanede çalışan iki arkadaşım vardı. Onların aracılığıyla bir referans oldu işte. Burada hospitasyon yapabilirim diye karar doktorlar Geldim, hospitasyona başladım. Yani hospitasyon ne diye sorulacaksa yani, staj gibi bir şey oluyor. Gözlemci doktor diyelim yani. Gözlemci doktor olarak başlıyorsunuz. İşler nasıl sürüyor? İşte hastayla konuşmaya başlarken neye dikkat etmeniz gerekiyor, işte konuşmayı sürdürürken ne, neler yaptığınız gerekiyor. Ondan sonra Almanya'da prosedür bir doktor olarak nasıl devam ediyor işte. Hani bunları öğrenmek. İşte bazı farklılıklar var Türkiye'ye göre. Bizde mesela Türkiye'de bir doktor kan olmaktan sorunlu değildir. Burada işte kanları doktor olmak zorunda. Yani bunu öğrenmeniz gerekiyor. Bizim böyle bir tecrübemiz yok Türkiye'de hani kan ya da işte kelebek takma, damar yolu takma falan onlardan bahsediyor. Bunların hepsini işte o hospitasyonda falan öğrenmek gerekiyor. Çünkü o da dört ay falan sürdü. Çok uzun sürmedi açıkçası. Yani bazı arkadaşlar için de bazı bir ay falan sürüyor. Ama onlar daha çok işte böyle Almanya'da daha fazla zaman harcamış olan insanlar. Hmm. Genelde C1-C2 seviyesinde Almancalar oluyor. Yani Almanya ile ilgili bir bağları oluyor. Yani benim böyle bir bağım yok. Ben bir geldim işte sıfırdan, yeni bir ülke, işte bir iki tane tanıdık arkadaş var, başka hiç kimseyi yok. Ancak o kadar. İşte hospitasyon sırasında yapmanız gereken şey şu, kendinizi ispat etmeniz gerekiyor. Hani ben buradayım, bu hastanedeyim, doktorum ve ben bu işi yapabilirim imajı vermeniz gerekiyor. Eğer bu imajı veremezseniz zaten o hastaneden olunanamayacaksınız. Genelde zaten hospitasyonun amacı oldu yani, ben kendimi <gülüyor> kendim bu hastaneye kabul ettirebilir miyim diye. Yani. Ya çünkü bazen, hani Türkiye'de çok araştırdım, işte hospitasyonu falanca yerde yaptım, ondan sonra da şurada asistan olarak başladım. ya bu biraz ekstrem bir örnek oluyor. Yani biz bu örneklerle daha çok araştırmalarımızı yiyor. Genelde şöyle olur, hani eğer bir hospitasyon yapıyorsanız, o zaman muhakkak bu Hospitasyonda kendinizi kanıtlamanız gerekiyor yani. Elinizden gelin en iyisini yapın. Dolayısıyla ha, ne oldu? Dört ayın sonunda benim vizem bitiyordu. Hı hı. Yani işte bölüm başkanım burada işte şef arts diye geçiyor. Bölüm başkanıyla görüştüm. Dedim ki benim vizem bitiyor. Şimdi ya benden memnunsunuz, işe alırsınız. Ya da ben gidiyorum. Ya da ben gidiyorum <gülüyor> Türkiye'ye ya. Ben burada zaman alışlamak istemiyorum. Ki gerçekten hani sonuçta Türkiye böyle aman aman çok kötü bir yer, işte doktorlar için şöyle böyle, böyle, yani böyle bir şey yok. Türkiye'deki tıp sisteminin, Almanya'daki tıp sisteminden geri kalır hiçbir tarafı yok. Gerçekten. Ee, Türkiye'de herhangi bir bölüme girip uzman olmak, ondan sonra bir diploma sahibi olmak, hani bu, hani Almanya'dan geri kalır bir şey yok yani. yani Türkiye'deki bir uzmanın buradaki bir uzmandan geri kalır bir, bir şey yok. Orada da iyi öğreniyoruz. Burada da iyi öğreniyoruz. Yani bütün mesele ben neyi nerede yapmak istiyorum. Mevzu Neyse. Konuştum onlarla. Onlar da işte olumlu cevap verdiler. Tamam dediler. Biz seni işe alırız. Yalnız bir ay daha bize bir hospitasyon ya, Çünkü işte hala dille iyiyiz. Sıkıntı var. Ki gerçekten dil biraz e, yorucu. Uzun bir şey var yani. Uzun bir Dönem ihtiyarınız oluyor yani direk öğrenmek için. Neyse bir, bir ay daha şey ama tabii o arada şey var, yani, hani nasıl bir iş sözleşmesi değil ama ona benzer bir kağıt alıyorsunuz. İşte iş sözü diye bir kağıdı hmm. alıyorsunuz, onunla şey gittim, e, göçmenin arasını, Ağustradan'da ben aradı, oraya gittim. İşte o kağıt geçmeyin güçlü bir kağıt yani. Sonuçta adam söz vermiş, sizi inşallah evet. diye bir sıkıntı olmazsa o gün içerisinde. Vizyemi uzattım onunla. Dolayısıyla bir ay sonunda ben zaten işe aldılar. İş kontrağımına onu başvurdum. Vizeyle ilgili bir sıkıntım olmadı. En azından bir süre için bir sıkıntım olmadı. <gülüyor> Ki Almanya'da vize her zaman sıkıntıdır. Peki yabancı olarak şimdi o konuya girelim. Yabancı, bu hı. Almanya'da Ağusten'de olarak. Hı hı. İş yerinde karşılaştığın zorluklar neler? Ya şimdi Türkiye'de bunu çok dilendiriyorlar işte. Almanlar çok soğuklar, Almanlar ırkçılar, Almanlar şöyle, böyle bir dünya yok, anlatabiliyor muyum? Yani genelleştirecekseniz herhangi bir ülkeye gitmeyin. Çünkü yani Türkiye'de, Türkiye'de de Türkiye'de aynı, de aynı şey. Hani bazıları çok iyi, bazıları çok kötü, bazıları bilgi, teknik açısından çok donanımlı, bazıları hiçbir şey bilmez. Bazıları sizi dolandırmaya gelin Türkiye'ye. Burada da öyle, yani Almanlarda da böyle şey vardır. Hani Almanın da hırsızı var, bilim adamı var yani. Doğru. Tamamen kiminle karşılaştığınız ve nasıl bir tepki verdiğinizle ilgili bir mevzu. Yani, yani ilgili, insanla ilgili mevzu. Aynen. Şimdi benim çalıştığım acilde hospitasyonu yaptığım dönemde gerçekten zorlandım. Çünkü o dönem yeniydim. Şimdi biz e, şey yapıyoruz, Almanca öğreniyoruz ama bizim öğrendiğimiz Almanca bochturç. Yani Doğru. mesela akademik Almanca öğreniyoruz. Onun dışında ama şimdi acile giriyorsunuz. Ayrıca da kimse fotoğuş kullanmıyor ki. <gülüyor> kimse akademik, <gülüyor> Almanca kullanmıyor. Herkes yani şey bilgiler için sokak dili Evet, sokak de. dili kullanmıyor. Yani işte bayar iş diyorlar Aynen. falan. Her şey, eyaletin kendine ait bir dili var. Aynen. O yüzden sonlandım açıkçası. Çünkü hani ne demek istediklerini bazen anlamıyorsun. Ve işte anladığınız zaman bu sefer karşılığa bir direktif vermeniz gerekiyor. Tamam doktorsunuz da yani dil bilmeyen bir doktorsunuz. Direkt aşağı düşüyorsunuz. Zorlanıyorsanız, ee, Hemşirelerden çok negatif tepki görmüştüm. Yani direktil veremiyordum. Hani işmenin yoluna gitmesi için direktil veremiyordum. Hani hospitant olmama rağmen ama şeydir yani hani... Hani hocam hospitantınız ama hani ne direktil verecektiniz? Ya işte doktor açıklık olurmuş ya. bu sefer hani direkt hospitant olarak bile bazen... Hani ...olmayan yetkilerinizi bile kullanabiliyorsunuz. <gülüyor> ama yöneltilemedim. Sonra işte... Bir keresinde problem yaşamıştım bir şeylerden bir tanesi E yani Ben bunu direkt şey olarak aldım. Acaba ben işte yabancıyım, ondan kaynağı mı? Yoksa başka bir şey mi? Yani gittim işte bir üst doktorlarla falan konuştum. Onlarla işte biz Oberar's diyorduk. Onlarla konuştum. Ya dedi o zaten zor bir kadın. Hani bize de zorluk çıkartıyor falan <gülüyor> Ki yani şu an gerçekten aram çok iyi olduğu bir hemşirem. Çünkü artık sokak dilini <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Şimdi YouTube'un klasik cümlesini koyayım. Ee, bunun gibi videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet. <gülüyor> Sorularınız, varsa <aynı. gülüyor> Sorularınız varsa da videonun altına mutlaka yazın. Evet. Ee, ben cevapleremezsem Selim cevap verir, yani hı hı. o bana yazar. Bir şekilde bunları çözmeye çalışırız. Almanlar soğuktur, Almanlar ırkçıdır. Bu yanlış bir yaklaşım. Ama hani ökçesi de var, soğuk olan da var, sıcak olanı da var, çok iyi niyetli olanı da var. Ben ama şu ana kadar gerçekten böyle hani ciddi bir ökçü bir sorunla şu ana kadar hiç karşılaşmadım. Ki Almanya'da bu bir suçtur. Evet. Yani böyle bir durumla karşılaştığınız zaman şikayet ederseniz çok yani ciddi yaptırımlar, olan yaptırımlar olabilir. Şey. Evet. Peki bir de özel hayatını yani özel hayatındayken dışarıda iş hayatının dışarısında yabancı olarak karşılaştığınız bir problem oldu mu hiç? Ya yaşamadım açıkçası. hani e, benim, benim bir avantajım şu, e, özellikle İngilizce biliyorum. Hı hı. Şimdi iş yaşamın dışında ya da normal hani sosyal yaşamın içerisine girdiğiniz zaman hani bir şekilde iletişim kurmanız hı. gerekiyor. Ve bazen tıkandığım yerde hemen İngilizce konuşmaya başlıyorum. Ha, bu sefer zaten işte geçiyoruz çünkü herkes Almanya'da çok İngilizce konuşuyor diye bir şey yok. Dediğim gibi biz ön yargılarla geliyoruz ya işte ya hani adamlar zaten çok İngilizce konuşuyor, ben derdimi İngilizce de anlattım. böyle bir şey olmuyor, işte yok adamlar çok şey, çok soğuklar, çok konuşurlar falan. Öyle bir şey de yok yani. Tamamen akışına yani. yani karşınıza ne çıkaracağı da ilgili mevzu Öyle. Ama sosyal hayatta öyle bir sıkıntı yaşamadım. Mesela şey olmuştu, ben işte Ünlükte bir yani arkadaşımla beraber bir kursuz ziyaret ettik. Kaldık orada iki ay falan, hem yurdumda kaldık hem orada kaldık falan, dil öğrenmek ver, için. Güzel bir zaman dedim. Iyiydi. Ondan sonra kurs biraz pahalı olduğu için, <gülüyor> burası yeter. <gülüyor> başka bir yere gidi. Leipzig'e gitmiştim. O da Doğu Almanya'da bir yer. Gayet güzel bir kent. Orada da bir ay kaldım ama orada kursa gitmedim açıkçası. Bir iki tane Türkiye'den olan bir arkadaşım vardı. Onun evinde kaldım. O da o arada Türkiye'ye gitti. Onların da arkadaşları hep şeydi, Almanlardı, 2-3 tane Alman arkadaş vardı. Onların da arkadaşları geliyordu, falan, üniversite öğrencileri. Ya i̇şte o bir aylık sürede gerçekten iyi katkıda bulundu. Çünkü ne oldu? Yani onlarla beraber yaşamaya başladım. Sürekli dili kullanmaya başlıyorsunuz. Çocuklar da gerçekten iyi niyettir derdi. Yani bir tanesi şey demişti. Ben İngilizce konuşuyordum, bana Almanca cevap ver böyle bir anlaşmamız lazım. O da İngilizce O İngilizce öğreniyordu, ben Almanca öğreniyordum ama yani şey oldu, verimli geçmişti, Hı. o bir ay. İşte o zaman hani, daha çok böyle Alman toplumunu tanımaya başlamıştım çünkü gerçekten hani üniversite öğrencileri ama yine de o toplumun bir parçası, Hı. izole bir parça ama Hı. yani en azından hani Almanya'da üniversite öğrencileri nasıl oldu falan en azından o deme şansım olmuştu. Peki Almanya'ya gelmek isteyenlere tavsiyelerin var mı? Yani işte doktor olarak ya da bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Almanya'ya gelmek isteyenlere tavsiyelerin neler? Yani dille ilgili tavsiyelerim var. Hı hı. Onun dışında sosyal yaşamla ilgili tavsiyelerim var. Şöyle söyleyeyim. Yani, dil çok problem. Gerçekten. Çok büyük bir barihe. Biz biraz kendimize fazla güveniyoruz. Yani, bunu yaparım, ederim, giderim oraya, b işte B1'le falan her şey. Öyle bir dünya yok ama yani muhakkak iyi öğrenmek gerekiyor. Hani <gülüyor> ne az kadar sözünü kestim öbürde. Az önce bile söyledim B2 burada, Hı -hı. B2 Almanca bile olsa yine bir şey, bilmiyor bir yani. şey çok çok bir şey ifade etmiyor. Yani adam en hani azından sizin kağıt üstünde işinize, işinize yarıyor. Hı -hı. B2 biliyor işte. Vize başvurusunda B2 bildiğinizi kanıtladığınız zaman bu için dili akademik kariyer olarak ama akademik kariyer olarak hani akademik kariyerin boş yani şey yani işe Hı -hı çalıştığınız ortamda problem yani, belki 2 bir şey ifade etmiyor d yani O yüzden hani hevesinizi kırmayın. B2 önemli bir seviye, oraya kadar muhakkak getirin. Ama yani bu sorunların çözümü değil yani. Buraya geldiğinizde onu fark edeceksiniz. Cebir'e kadar çıkartmanız gerekiyor bazı arkadaşlarım, D2'ye çıkartması gerekiyor. Mesela psikiyatri okumak isteyen arkadaşlar oluyor. Yani Cebir'le bir şey olmaz yani, psikiyatri Hı. olamaz. Ama işte, kervan yolda dizilir yani. bizim de Benim de yaptığım şey oydu, B2'ye geldim. Şu an başlamak an, başlamak bir yerden başlamak biz Bir yerden başlamak gerekiyor. Çok zorlandım Gerçekten çok Hı. zorlandı. Hala da zorlanıyorum çünkü adam bayağı iş kullanıyor. <gülüyor> Ama böyle. Bu dille ilgili tavsiyem o olur. Hani Türkiye'de ne kadar para harcayacaksanız harcayın. Çünkü burada 10 katını daha bir yeri yatsınız. Eğer burada öğrenmek istiyorsanız. Ee, sosyal, hani sosyal sosyallikle ilgili. Yani şöyle, biz geldiğimizde şey bekliyoruz hani Almanlar da bizi hemen içine alsınlar, i̇şte hemen bizi yerlerine davet etsinler. hemen bizi bara davet etsinler. işte beraber eğlenelim falan bir dünya yok yani. Almanlar o konuda çok şey değiller yani çok e, istekli değiller ama yapmak istediğiniz zaman tabii ki yapıyorlar. Yani beraber bara da gidersiniz, beraber yemeğe gidersiniz, beraber eğlenmeye gidersiniz. E, o yüzden hani aktif olmak gerekiyor. Yani Yanlış sen teklif edersen herkes evet der. Herkes evet der demek biraz zor ama şey yani, hani ilk adım atmaya çalışın yani. Hani çok böyle Almanlar çok ilk adım atan bir toplum değil yani. <gülüyor> Bu kadın erkek ilişkilerinde de böyle, <gülüyor> erkek erkek ilişkilerinde de böyle hani <gülüyor> aktif olalım. Gidin konuşun, bir elbire davet edin, deyin ki benim canım sıkılıyor, ben tek başımayım, dil öğrenmek istiyorum. <gülüyor> beraber dışarıda görüşelim. Bak kabul edecek olan vardı yani yüzde kabul edecek. Zaman ayırırsız Öyle yani. Aktif olup diye Peki Almanya'da yaşadığım ilginç bir olayı ya da durumu bizimle paylaşır mısın? Mesela ben buraya ilk geldiğim zamanlarda hı hı. E, Markete gitmiştim. Market e. Orada e, şey, bir, bir şeyin hatırlamıyorum, bir şeyin fiyatını soracaktım. Aldım elimi işte. kasiyere doğru gittim. Tabii bizde Türkiye'de hatırlıyorsunuz biliyorsun. Kasiyere gidersin inhalde yani hani böyle dışarıda dolaşan çok fazla kişi göremezsin. Burada o kasiyeler aynı zamanda rafları da dolduruyorlar sürekli. Hmm. İşte ben direkt kasiyere gittim. Fiyatını soracağım işte, ''Was kostet diyeceğim. Ben dedim ki Bas kostem zi?'' Kadın bana doğru baktı, Allah'tan Türkmüş o da, hmm. şansıma denk geldi. İşte anladı benim biraz Türk olduğumu konuşma tarzımdan dolayı. O da direkt fiyatını söyledi Türk şekli, hmm. Almanca şeklinde. Ya da hmm. muhtemelen daha önce de duymuştur bunları olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu bayağı komik bir şey. Vazkostenizi demek. Sizin fiyatınız <gülüyor> Sizin ne kadar? Canım. Ben biraz da resmi olmaya çalışacaktım. Hani Vaskostet <gülüyor> das <gülüyor> hani yine <gülüyor> zi, inen diye kullanmaya çalışacaktım en başta. <gülüyor> Ama tabii karıştırınca böyle komik olaylar yaşanıyor. Evet. Peki senin böyle bir ilginç bir an ilginç bir olay mı? Ya oldu. Şöyle bir durum olmuştu. Şimdi hapospitasyon döneminde yani CV'mi göndermiştim, özgeçmişimi göndermiştim. Yani neler yaparım, neler yapabilirim falan diye. CV'nin içinde şey geçiyor işte hani... Türkçe, Türkçe benim ana dilim. İngilizce çok iyi konuşuyorum. Almanca da öğrenmişim. Burada çalışmak istiyorum, böyle geçiyor. İşte adamlar konuşurken tamam. Yani burada zaten bizim Türkiye'den gelen çok fazla insanımız oluyor. Yardımcı olursunuz tabii ki, yardımcı olurum öyle de oldu yani. Bazen işte hastalama oluyor, Türkiye'den çok hasta oldu. Ee, sonra bir gün beni aradılar. Dediler ki bir tane Amerikalı bir hastamız var. İşte biz hani en azından acil girişini falan yaptık. Yukarıya senin servisine gönderdik. Sen ilgilen dedi işte. Ne yapayım dedim. işte anlat yani. Sonraki prosedürü bilmiyorsan anlat ne yapacağız diye. Tamam dedim. Ben de aldım elime kağıtları falan. Burada yapacağınız her bir işlem için bir Onan formada odurmanız gerekiyor hastayı, yoksa yapılmazsanız. Ben de gittim hastaya, işte merhabalar falan, işte benim adım Selim, işte doktor Selim, anlatıyorum falan. Hepsini gayet güzel anlattım, dedim ki işte şunları şunları yapacağız, bunları bunları falan yapacağız. İşte sizin de imzanız gerekiyor falan döndüm, dedim ki hani anladıysanız ve evet diyorsanız buyurun imza atın dedim falan. Döndü, dedi ki, eğer bana İngilizce anlatırsan belki imza atarım. Hepsini Almanca anlatmışım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru, böyle bir sıkıntı var Bazen birileri konuşabilirim. <gülüyor> yani en başta bir sıkıntı oldu. Yani Almanca mı konuşuyorum, İngilizce mi konuşuyorum? Belliydi yani birbirine giriyor. O da dedi ki, tamam dedi, bir de İngilizce anlatırsanız çok seviliyorum falan diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye. Doğru, birkaç dinleyinceyle evet. daha da karışıyordur. Aynen. Yani bazen İngilizce şarkı duyuyorum mesela. İş <gülüyor> arkadaşlarıma hani Almanca çevireceğim şey yapacağım, bunu deniyorum. Bir anda ağzımdan Türkçe çeviriyormuşum bunu fark etmiyor. Bana doğru böyle bakıyorlar mesela. <gülüyor> Diller karışabilir yani. ya. Bazen bende şöyle bir şey oluyor. Bir şey söylüyorum, gerçekten hangi dilde söylediğimi fark edemiyorum Yani bana sor, hangi dilde düşündüm? Bir anda gidiyor acaba, hangi dilde söyledin? <gülüyor> mesela insanın Bilmiyorum. en çok merak ettiği soruyu sorayım o zaman. Hı. Rüyanda hangi dil görüyorsun? <gülüyor> ya rüyada dört dil dört dil bazen rüya görüyorum. Yani hepsinde iyisin. İkisi muhteşem. Ya, ya ikisi zaten şey, ana dilin. Yani İngilizce çok uzun zamandır yani İngilizce konuşuyorum yaklaşık, 8-9 sene oldu İngilizce konuşuyorum. Yani hani İngilizce ana dilimde diyemem ama iyi yani gerçekten iyi. Almanca o seviyede değil ama Almanca'da bir rüya görüyorum bazen yani. <gülüyor> gerçekten işte işler falan kızınca <gülüyor> <gülüyor> o <gülüyor> problemi <programı gülüyor> eve getiriyorum. <gülüyor> ben niye bunu böyle yaptım falan akşam üzerine uyuyunca muhtemelen Almanca bir rüya geliyor. <gülüyor> Aynen. Peki Almanya'da... Ee... Mesela az önce senle muhabbet ederken Hı -hı. konuştuk, bürokrasiden bahsettik. Hı -hı. Yani bürokrasiyi bize açıklar mısın? Bir doktorun bürokratik bürokrasi olarak ne yapması gerekiyor, neler öğrenmesi gerekiyor. Formlardan bahsettik, gelen evet, mektuplardan evet, evet. bahsettik. Hı -hı. Alman gereken belgeler mesela. Hatırlıyor musun bunları? Ya şimdi, tabii ki bu belgelerin hepsi aklında. Hepsini teker teker açıklamak gerekiyor mu? Onu da bilmiyorum açıkçası ama. Hani Almanya bir e, yazı dili yani. iki biz genelde işte Türkiye'de sözlüğü, telefonla birçok şey halledebiliyoruz. Yalnız Almanya'da her şey kağıt üzerinden halledilir. Yani bazen hani derler yani tuvalete bile gidecekseniz muhakkak bir tuvalete gitme belgenizin olması gerekiyor diye gerçekten ödemiyor Bizim için zor oluyor Türkiye'den gelenler için. Yani çünkü ciddi bir bürokrasi gerekiyor. Ciddi bir bürokrasi öğrenmeniz gerekiyor. Her gün evine bir mektup geliyor. Şimdi açıyorsunuz mektubu da. Ama çok güzel Almanca öğrenmişsiniz, çok güzel her şeyi, çok güzel yapıyorsunuz hastanede de yazılan dille sizin öğrendiğiniz dil arasında bir, yani çok uçurum bir fark var. Yani, bazen, yani C2 bilsen bile... Bazen C2 bilsen bile anlamayabilirsin ama. Ya işte o yüzden ilişkileri iyi tutmak gerekiyor biliyor musun? Hmm. Ee, ne yapıyorum işte Alman arkadaşlar falan diyor ya da işte çok uzun zamandır Almanya'da olan Türkler var. Ya. ya da burada doğup büyümüş olan Türkler var. Hmm. Fotoğrafımı çekiyorum onlara gönderiyorum. <gülüyor> diyor, ben işin <gülüyor> içinden çıkamadım, siz, siz bir çıkın, bana da anlattın. Onlar da birkaç gün sonra diyor, veriyorum. onuruyordun. Canberdür'den çünkü onlar da işin içinden çıkamıyor. <gülüyor> Doğru, yani öyle kelimeler kullanıyorlar ki direkt bunun için danışmana başvurman gerekiyor. Mesela. Gerçekten bazen öyle oluyor. Yani. Ee, buraya ilk geldiğim zamanlar, yani e, burada gerçekten isim bile vermek istiyorum, <gülüyor> Oğuzhan değil o çok yardımcı olmuştu kendisi tercüman ee, yani yazı dilinde şurada burada çok yardımcı olmuştu çevirilerde falan bayağı bir yardımcı olmuştu onun dışında işte yani bir sıkıntı oldu zaman bir fotoğraf çekmek yani acaba hocam denemek istiyorum diye falan dedi zaman yardımcı olmuştu ee, ama daha sonra işte bir tane Alman teyzem var benim, <gülüyor> kendisi daha önce bir Türklü evlenmiş, biraz Türkçe gidiyor. Onunla da bir Bari'de karşılaşmıştım. Bari'ye geliyor <gülüyor> <gülüyor> Orada işte konuşmuştuk, o zaman tanışmıştım falan. İşte arkadaş olduk. Yani bazen bir sıkıntım falan olduğu zaman ona da bir tane fotoğraf atıyorum <gülüyor> ya da işte ama ne yapacağımı bazen diyemediğim zamanlar ona sormuyorlar. Evet ya. Öyle yani muhakkak bir çözüm bulunuyor yani. Ya çözüm bulmak zorundasınız yani çözüm bulamadığınız evet. zaman zaten yani, dönmek zorundasınız. Aynen. Yani. O yüzden her zaman çözüm odaklı olmak gerekiyor. Aynen. Bize vakit ayırdığın için teşekkür ediyorum Selim. Ben teşekkür ederim. Bu videonun e, bu süreç içerisinde olan kişiler için bayağı yardımcı olacağına inanıyorum ben. Hı -hı. Doktor Selim'e, evet. Doktor Selim olarak hayatında başarılar diliyorum. <gülüyor> Çok sağ olsun. Arkadaşım <gülüyor> Selim olarak da yine beraberiz zaten. <gülüyor> evet. Ee, videoyu izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ee, başka eklemek istediğim bir şey var mı? Almanya'yla ilgili, Burası ile ilgili, Türkiye'deki iş hayatıyla ilgili. Ya... Her iki ülkede güzel. Ama yurt dışı deneyimini yaşamak isteyenler muhakkak da var. Yani... Sonu güzel olmuş ya da olmamış muhakkak demekte fayda vardır.